Ee, izleyicileri saygı ve sevgi, sevgiyle selamlıyorum ee, Şaban Ali hocamıza teşekkür ediyorum çünkü e, ne olup bittiğini e, aşağı yukarı resmetti ama ben bu resmi daha da basitleştirerek görüntüler üzerinden ve özellikle varlık düşünme ve deneyim ekseninde yeniden yorumlamak, açmak istiyorum. Niye böyle olduğunu fark ettirmek için. Ee, yine tekrar edeyim, ee, görüntüleri aktaracağım. Bu açıdan baktığımızda e, antik Çağ felsefeye dayalı bir varlık, düşünme ve deneyim oluşturduğunu felsefenin hayatın bütün alanlarını domine ederek, başta din olmak üzere, siyaset, estetik, hayatın tüm alanlarının bütüncül bir kavrayışla kendisini tezahür ettirdiğini, orta çağa gelince, eksenin din üzerinden, ama yine deneyimi bölmeden, varlığı tanrı üzerinden, Düşünmeyi de Tanrı üzerinden anladığını ama Rönesans'la birlikte e, özellikle felsefi ve dini düşünmeyi de farklılaştıracak, yapısını bozacak, merkeze insanın olduğu, aklın olduğu bir düşünme biçimi ile e, deneyimin yavaş yavaş parçalanmaya başladığı ve son 200 yılda e, bilimsel gelişmelerle artık e, felsefi deneyimin felsefe düş felsefi düşünmenin ve buna bağlı deneyim anlayışının dini düşünme ve deneyim anlayışının bilimsel düşünme ve deneyim anlayışı tarafından domine edildiği parçalandığını bugün insani etkinlik diyebileceğimiz felsefe din Bilim ve sanatın birbirinden farklı yönlere bizi götürdüğünü ve nihayetinde bugün deneyimlerde biraz daha ileri giderek benliklerde bir parçalanma gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bunu da özellikle sosyal bilimler üzerinden tecrübe ediyoruz. Bu teknik anlamda ne olup bittiğine dair görüntü. Peki burada e, çözüm nedir dediğimizde? Felsefeyi ön plana çıkartanlar bütün bu deneyimleri, düşünmeyi ve varlığı toparlayacak ana şemsiyenin felsefe olduğunu, dini savunanlar veya dini görüşün arkasındakiler dinin ana şemsiye olması gerektiğini bilim taraftarları Bilim ekseninde yeniden felsefenin ve dinin düşünülmesini, tinselliğin bu zeminde oluşturulması, e, sanatı e, ifade edenler ise sanat üzerinden yeni bir tinselliğin, anlayışın olması gerektiğini <gülüyor> ileri sürüyorlar. Peki biz ne yapacağız? E, tabii biz taraf olduğumuz için e, sanki dini, Ön plana çıkartarak bir inşa yapmamız gerektiği söylenebilir veya geçmişi yeniden canlandırmamız gerektiği ileri sürülebilir ama ben meselenin böyle görünmediğini arkasında sezdiğimiz hususların farklı biçimde olduğunu bu konuşmada ortaya koymaya çalışacağım şimdi bunun için Felsefenin ne olduğunu, felsefeyi nasıl anlamamız gerektiğini şöyle ifade etmeye çalışacağım. Felsefe, biraz önce ifade ettiğim hususlar ekseninde kendilerini, kendisini hep görüntüler üzerinden, bugün ifadesiyle söyleyeyim, ara yüzler olarak ortaya koyan beşeri bir faaliyettir. Peki nasıl bir beşeri faaliyettir dediğimizde de hemen şunu söyleyeceğim. Bu bir soruşturma, bir arayış olan felsefedir. Peki nasıl çıkar bu araştırma ve soruşturma dediğimizde de hep düşünme faaliyeti üzerinden ortaya çıkar. Düşünme dediğimiz hadise ise kendisini zamansallık ve Mekansallık da referans çerçevesi haline getiren ve bunu bir hayat biçimi olarak ortaya koyan bir faaliyetin kendisidir. Çünkü bu faaliyet üzerinden varoluşu anladığımızı fark ettiğimizde bütün meselenin faaliyetin kendisinde gerçekleştiğini, yani düşünmenin kendisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada... Düşünme faaliyetinin de önemini belirtmek için insanın düşünen bir varlık olmasını ve bu düşünen varlıktan bütün zamanlarda ve mekanlarda kıyamete kadar insanın pay aldığını fark ettiğimizde bunun anlamı şu demektir, insan düşünen bir canlı ise bütün zaman ve mekanlarda bu pay alma gerçekleşecek demektir. Yani düşünme faaliyeti kendisini tezahür ettirecektir. E o zaman arayış ya da soruşturma dediğimiz faaliyet hem varlıktan kaynaklanan bir biçimde hem de insanın yolculuğu olarak daima devam edecek. E bu çerçevede hemen e yine görüntüler arayüzler üzerinden e, hakikati keşfettiğini, varoluşu, teknik anlamda anladığını düşünen birisinin aslında düşünmeyi durdurduğunu, düşünmeden pay almadığını, taklit yaptığını fark etmemiz lazım. Buna zaten varlık da izin vermez. Varlığın kendisi de izin vermez. Şimdi o zaman anahtar e, zeminin, Düşünme olduğunu fark etmemiz lazım. Çünkü düşünme, düşünürün yaşadığı çağda kendi dilini, kendi kavram örgüsünü oluşturduğu, kendi deneyimiyle anlamlandırdığı bir dünyayı aradığını, hatta çoğu zaman geleneksel dille çatışarak düşünürün kendi zihnine bir alan açtığı faaliyet olduğunu fark etmemiz lazım. Çünkü bunu fark ettiğimizde bir çağın dilini bütün çağlar için geçerli hale getirmenin açıkçası her düşünce, kelimeye, kavram için asırın referans yorumunu esas saymanın düşünme faaliyetinin kendisine yönelik bir haksızlık olduğunu da görmemiz lazım. Çünkü seçtiğimiz dil ve oluşturduğumuz kavramlar bireysel hayatımızın ve kainat tasavvurumuzun evine dönüşerek bizi insanlık ailesiyle bütünleştiren daha çok da bütünlük halinde beşeri düşüncede bizi saklayan bir faaliyeti temsil eder. Düşünceyi oluşturan dili bir anlamlar zemini kabul ettiğimizde de onun özel bir hadise olduğunu fark ederiz. Yani o gruba o insana, o topluma ait bir zemin olduğunu fark ederiz. Çünkü düşünce dışımızdaki insanlarca da oluşturulmuş bir yönden ve bir tarzdan bize ulaşan ve farkında olmadan zihnimizi şekillendiren bir hadisedir. Bu hadiseyi telakki edişimiz kelimelere yüklenen anlamlar ve yeni yorumlar bakımından her insan topluluğunda özel görünen fakat bütün bu genel yapı dahilinde kültürlerin evrensel olarak iletişimi kurabilmelerini sağlayan bir yapıya da sahiptir. O halde düşünürken yani kavram üretirken ve kavramları yeniden tanımlarken genel özel bir vakanın içinde bulunduğumuzu ama kelimelerimizi kullandığımız durumlarda bile anlaşılabilir, anlaşılabilir ve tanımlanabilir bir çerçeveden hareket ettiğimizi, insan olmanın birbirimizi daima birleştirecek bir zemin ve yapıya sahip olduğunu fark etmemiz lazım. Şimdi, bununla neyi ifade etmeye çalışıyorum? Düşünme faaliyeti, ...hakkında konuştuğumuz konuyu özelleştiren bir çabayı ifade eder. Bu çaba, varoluşu oluşturan objelerin ne olduğu sorusunu ancak bir teori ya da bir betimleme içinde anlamlı olduğunu kabul etmeyle başlar. Daha da açarak ifade edeceğim. Biraz önce dedim ki, felsefe bir soruşturma, bir arayış etkinliğidir. Sadece görüntüler üzerinden ifade edecek olursam bu arayışın antik çağda bir hakikat arayışı olduğunu, orta çağda da teolojik bir arayışa, e, hakikat anlayışına dönüştüğünü, e, modern çağ ile birlikte bu arayışın cogito üzerinde kendisini konumlandırdığını, yani hakikati bilinç üzerinden, insan üzerinden konumlayarak bir inşa yaptığını fakat Hegel'le birlikte meselenin artık bir özgürleşme çabası içinde olduğunu, insanın bir özgürleşme arayışına girdiğini. Ama bugün hakikat arayışımızın, özgürleşme çabamızın artık benliği inşa etme faaliyeti olarak göründüğünü söylüyor. Bu görüntülerin hepsi varlıkla ilgili olan, daha açık bir ifadeyle söyleyeyim, bizim arayışımızla ilgili olan hususlardır. Arayışlarımız değişmiştir. Ama felsefi olarak bu arayışların arkasında iki husus durur. Bir, eleştirel tutum, tavır. İki, bu değerlendirmelerden ortaya çıkanı tutarlı bir inşa etme faaliyeti inşa faaliyeti ortaya çıkar yani biz derslerimizde şöyle öğretiriz işte felsefe bir soruşturmadır hayatın anlamını bulmadır felsefe varlığın hakikatini idrak etmedir felsefe işte özgürleşme bunların hepsi görüntülerdir çünkü felsefe kendisini arayüzlerde gösterir Düşünmenin mahiyeti böyledir. Ama felsefe, tavır ve tutum nedir dediğinizde hep içinde bulunduğunuz zaman ve mekanda, bulunduğunuz çağda ve arayışınıza göre şekillenen bir etkinlikle karşı ve bu etkinliğin iki temel fonksiyon işlevi vardır. Bir eleştirel olma, yani olup biten karşısında mesafe alma, İkincisi ise bu değerlendirmelerden sonra bir inşa faaliyetidir. O yüzden de e, felsefeyi görüntüler üzerinden anlayan bir arkadaş yanlış anlamıştır. Kant'ın felsefe öğrenilmez yapılır ifadesini hatırladığımızda felsefenin aslında bir eleştirel tutum ve tavır ve bir değerlendirme yani tutarlı bir bütün inşa etme faaliyeti olduğunu fark ettiğimizde felsefenin her daim girdiler ve çıktılar üzerinden devam eden bir faaliyet olduğunu fark ederiz. Şimdi efendim felsefe hakikat anlayışıdır diyen işte arkadaşlarımız bu zeminin yeniden bu zaman ve zemin içinde gerçekleşmesini istiyorlarsa arayışlarının varlık varlıkın yapısını yeniden keşfetmeleri lazımdır. Biraz önce ifade ettim düşünme faaliyeti yolculuk ve tüketilemez bir yolculuğu gerektirir. Diğer taraftan da varlıkın mesneleştirmesi varlığa dair idrakların ortaya konulması varlığı tüketemez. Anıksimandro'sun meşhur bir fragmanını hatırlatayım. Varlık ortaya çıktığında var olmayanlar ortaya çıkandan intikamlarını alırlar der. Mealen ifade ettim. Burada ortaya çıkan şey nedir dediğinizde çok basit. Bizler arayışlarımızla, isteklerimizle, arzularımızla varlıktan öznel olarak bir inşa yapmaya çalışırız ve bu inşa bizi tatmin ettikten sonra ortaya çıkan yapı teknik anlamda ifade ediyorum kavramsal bir mumyalama işlemidir kavramsal olarak mumyalanan şey varlıktan koparıldığı için varlığa dile gelmeyenler varlığa ortaya varlıkta ortaya çıkmayanlar bu kavramsal olarak mumyalanan şeyi imha ederler. Ondan intikam alırlar. Bunu fark etmek lazım. Çünkü Heidegger teknik anlamda diyor ki varlığın tüketilemezliği tam da burada ortaya çıkar. Çünkü tezahür eden Dasein'in insanın öznel bir biçimde yaşadığı deneyimlere tecrübelere, varlık anlayışına, idrakine dayadır. Şimdi burayı zemin kabul ettiğimizde Modern insan karşısında bir takım olgular ve olaylarla karşılaşıyor. E bunlardan birincisi işte bin yıllık dini hayatın baskısı ve bundan kurtulmak için yeni bir inşa yapıyor, yeni bir düşünme fazına giriyor. Ve bu düşünme fazının ortaya çıkardığı hamule, hasıla bilim dediğimiz faaliyettir. Şimdi bilimde Şaban Hoca haklı olarak 200 yıldır eskilerin yaptığı gibi hakikati kendi üzerinden ya da gerçeklik üzerinden temellendirmek istiyor. 200 yıllık süreçte bir konsensus olduğu iddia edilse de yaklaşık 100 yıldır bu konsensusun bozulduğu ya da eskisini koruyamadığını fark ediyoruz. Niye? Çünkü modernlerin ortaya koymuş olduğu düşünme faaliyetinin bazı şeyleri dışarıda bıraktığı, geçmişinde felsefi kavrayış dediğimiz hakikat anlayışını ya da din dediğimiz kutsalla teması geride bırakarak ya da göz ardı ederek İnsan varlığının ya da varlıkın, bana göre varlık dediğimiz hadisenin bazı yönlerden eksikliklerini, hatalarını, kusurlarını ortaya çıkardığını fark ettiği insan. Çünkü bugünün insanı bilimin ortaya koymuş olduğu teknik anlamda verilerle, girdilerle, bütün varoluşu anlamlandıramadığını, kendisini tatmin edemediğini fark etti. Ama burada yaşadığımız çağ için söylüyorum. <gülüyor> Üzür dilerim. İnsan geriye dönemiyor. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz temel problem benlik bölündü. İnsan benliğinin yeniden inşa edilmesi lazım. Benliğin teklif anlamda toparlanması lazım. Parçalanan deneyimlerin bir araya gelmesi lazım. Bu geçmişin felsefi hakikat anlayışını, Antik Yunan'ın dünyasını bugüne taşımakla ya da Orta Çağ'daki anlayışı, hakikat anlayışını, varlık zeminini, çünkü düşünme faaliyeti dediğimiz şey belli bir zaman ve mekansallık içinde gerçekleşen ve eleştirellikle ve değerlendirmelerin tutarlı inşasıyla oluşan bir faaliyetse bunu bugüne taşımak mümkündür. Şimdi modern insanın yapması gereken şey şudur, felsefi bir kavrayış yani eleştirel tutum ve tutarlı bir inşa için önümüzdeki malzemelere bakmak. Bu husus felsefenin reflektif olduğunu, felsefenin sıfırdan bir inşa olmadığını zaten önümüze çıkartıyor. Felsefe yeni bir din kurmaz. Felsefe teknik anlamda yeni bir inşa yapmaz. Elindeki malzemeleri eleştirel ve tutarlı bir inşa ile ortaya koymaya çalışır. Ve bu anlamda zeminin, bugün modern insan için zeminin teknik anlamda bilim olduğunu fark etmemiz lazım. Niye? Çünkü problemlerimizin çözümünde bilim diğer alanlardan, görüntü alanlarından burayı özellikle söylüyorum aslında arayış ve varoluş açısından baktığımızda kanaatimce felsefe bir arayışsa din de bir arayıştır. Kutsalla temas arayışıdır. Bilim de zaten gerçeklikle temas arayışıdır. da duygularla arayıştır. Dolayısıyla arayışın devam etmesi lazım. İşte tam da bu noktada felsefe tinsel olan da dahil olmak üzere manevi anlamı kastediyorum bilim üzerinden yeniden bir inşanın nasıl yapılacağına üç noktada benim kanaatim yardım edebilir. Bir bunları da hemen ifade etmeye çalışacağım. Yani bugün felsefe dini yeniden inşa etmek için çabalayabilir mi? Elbette çabalayabilir. Ama ben kendi arayışlarım ekseninde söyleyeyim. E, bilimsiz olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü fizik ve metafizik zemini devam ettirdiğimizde, olup bitenler üzerinde en çok söz söyleyenin bilim olduğunu fark ettiğimizde, bilim üzerinden bir rehabilitasyonun ya da inşanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu anlamda felsefe bilime şunu söyleyebilir. Birinci nokta bu. Sonuçların hiçbir zaman kesin olmayacak. Arayışın devam etmesi lazım. Yani pozitivist paradigma içinde düşünmenin kendisine bir alan açsa da eee sonuçların daima kontrol edilmesi, yeniden e, gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyacak. Bu husus, bir düşünmenin yapısı açısından, iki, e, varlıkın tüketilemeyeceği açısından gereklidir. Yani e, kesin bir şey bulduğunuzu ifade ediyorsunuz çok basitçe su H2O'dur. Çok pejoratif bir biçimde soruyorum. Emin misin? Son kararın mı? Şimdilik böyle. Hemen burada doğrulamacı tutumun da eksik olduğunu, e, ha buna karşında yanlışlamacılığın da sürdürülebilir bir zemin olmadığını da farkındayım. Bu şu anlama geliyor. Felsefe, bilimin sonuçlarının arayışı açık olduğunu, şimdilik kabul edilmesi gerektiğini bütün bilimlere, yani tabiat bilimleri içinde, sosyal bilimler içinde hatırlatır bir eleştirelliği ya da bir mesafeyi ortaya koymalıdır. Birincisi buydu. E, tabii bunun açınımı da şuydu. Ee, tüm bilimsel etkili, e, etkinliklerin temelini oluşturacak tarafsız bir zeminin olmadığını da bu eleştirellikte e, felsefenin e, bilimin kabul etmesi lazım. Bu da çok teknik bir konu. İkincisi ise e, felsefi arayışın veya geçmişteki görüntüler üzerinden seyirci e, Bilgi teorisinin sosyal bilimlerde e, işlemediğini, çalışmadığını fark ettirmesidir. Yani biz dışarıdan bakarak, olup biteni seyrederek e, tespitler yapabilen, bunun üzerinden bir inşa yapan insanlar değiliz. Doğa bilimlerinin kalıplaşmış yöntem anlayışı dış dünyanın bir özü ya da bağımsız bir gerçekliğe sahip olduğu kabulünden hareketle çeşitli betimlemelere sahip olduğunu söylüyordu. Fakat söz konusu sosyal bilimler olduğu zaman betimleme probleminin ortaya çıktığı Erbavınca malum. Nitekim doğa bilimleri Pozitivist yaklaşımlarda olduğu gibi toplumu betimlerken oradaki anlama dayalı değerler alanını ortadan kaldırıyor ya yani yok sayıyordu. Oysa sosyal bilimlerde asıl gerçekliği gösteren faktörlerden birisi toplumdaki işleyişi belirleyen anlam alanlarıdır. Bu şu anlama geliyor. Biz seyirci bilgi teorisi ekseninde anlayabilecek varlıklar değiliz. Tam tersi katılabilecek etkilenebilecek varlıklarız. Bu bir adım sonra şunu ortaya çıkardır. Bilgi diye bir hadiseden çok bilme dediğimiz faaliyeti yeniden odaklanacağımız, araştıracağımız bir faaliyet haline getirmeliyiz. Bilgi sanki nesnel tarafsız bir zemin gibi görülüyor ama artık bugün felsefenin sosyal bilimlerde dahil, dini alanda dahil bana göre, felsefe zaten öyleydi, bilme faaliyetinin nasıl bir faaliyet olduğu üzerinde yeniden düşünmesini gerektiriyor. Üçüncüsü ise bu ikincisine bağlı olarak sosyal bilimler araştırmasında özne nesne dikotomisinin bölünmüş bir ontolojik konumlandırma yerine karşılıklı işleyiş ve diyaloğu gerektirdiğini felsefe bugün fark ettirmelidir. Bu durum elbette sınırları kesin çizgilerle ayrılmış ve aralarında bir ilişki olmadığını varsayan iki varlık alanı iddiasının da reddedilmesi anlamına gelir. Felsefede bilişsel iddiaların temelini oluşturduğu varsayılan sistemli bir epistemoloji ifade eden temelciliğin reddini söylemiş oluyorum, seslendirmiş oluyorum. Hatırlanacağı üzere temelcilik, foundationalizm, farklı ortamlara, kültürlere ve zamanlara uygulanabilen güçlü bir referans çerçevesi için nesnel bir temelin var olduğu inancına dayanıyordu. Ancak temelcinin kazanımının günümüzde oldukça az ve pek de işlevsel olmadığı sosyal bilimlerde diyalog dayalı karşılaşma yani tarafların bilgi kabullerini genel geçer görmelerinin yerine birbirlerini anlamayı, karşı tarafın argümanlarından bakmasını ve argümanlarını güçlendirmelerini sağlayacak olanakları fark etmesi gerekir. Yani bugün elbette farklı düşünceler, farklı zeminlerde kendilerini inşa etseler bile bir insan faaliyeti olması İbni Haldun'un insan suyun suya benzediği, insan deneyiminin suyun suya benzediği kadar benzer olması hasebiyle e, teknik anlamda aynı zeminlere sahip olduğunu e, ve birbirlerinden etkilenebileceğini fark etmeleri gerekir. Sayın hocam, e, sona verebilirsek. Son son tabii şey hemen o, toparlıyorum zaten. Bütünsel bir resimden hareketle Bilimde bir tarafta tüm araştırma alanı nesne, araştıranı ise özne olarak kabul edildiği klasik bilim anlayışı, diğer tarafta günümüz felsefesinin etkisiyle öznenin kendine gönderimli bilgisine dikkat çeken ve onu varlık alanıyla ontik ve etik bağını koparmadan sürdüren ve bu ilişkiyi hep yeniden düzenleyen yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu aşikardır, görülmelidir. Burada iki hususu lütfen e, izleyicilerimizin dikkat çekmesini e, talep ediyorum. Ontik ve etik olana. E, bunu iki şey üzerinden ifade edebilirim. Birincisi, bütün faaliyetler ontik araştırma ve etik araştırma ile başlasa da Nihayetinde bu ilişkilerin nasıl yönetileceğini ortaya koyacak bir siyaset anlayışıyla sonuçlanır. Fakat tekrar ifade ediyorum bu siyaset anlayışının ontik olan ve etik olanla e, varlık arasındaki irtibatının canlı ve dinamik olması lazım. Teknik anlamda ifade ediyorum. Bugün varlıkla temasımızı kesen husus varlığa dair ontik ve etik zeminin hep kaybolmasıdır. Bu meselenin siyaset olarak ortaya çıkmasıdır. Siyaseti politik anlamında kullanmadım. İlişkilerin yönetimi olarak kullandım. Bunu bakın bir ilahiyatçı olarak dini alandan e, örnekle şöyle ifade edeyim. Eminim ki görüntülere takılan insanlar bu hususada bir anlam veremeyeceklerdir. A ya da B şahsının başka bir şahsı sevmesi, yani yetişkin olduktan sonra, ontiktir ve teknik anlamda belli çerçevelerde etiktir. E, bu hususu eğer günümüz açısından ifade edersem, yani e, Muammer'in, ya Celal Türel'in kızı, birini seviyor. İnsanidir. Evlenmek istiyor, meşhur çerçevede etiktir. Fakat, kız olduğunu ifade ediyorum. Ee, Gayrimüslim, ilişkiyi düzenleyelim. Hayır, evlenemez. Ama etik olan ve ontik olan bir insanın sevmesi ve evlenmek isteğişidir. Ama tezahür edeni ilişkiyi ortaya çıkardığımızda, siz bunu kuruluş dönemindeki bir üstünlük arayışı üzerinden anlamlandırıyorsanız katılıyorum. Ama şu an ontik ve etik olanın teknik anlamda nihai olarak ortaya çıkan siyasette, siyasi olan da rahat etmesi lazım. İkinci çabayı veriyorum. Örnek olarak ifade ediyorum. Hangi dinin mağbete biz giremeyiz? Hiçbir din belli şartları kabul ettikten sonra mabetine e, e, yememe, sokmama, e, sokmama e, yasağını uygulamaz. Ama biz insani olan ve etik olan buysa yapabiliriz. Ama siz üstünlük döneminde bunu bir ilişki biçimi olarak ortaya koyduysanız, Efendim, bunu tekrar düşünmeniz lazımdır. Toparlayacak olursa, varlık nesnellikle tüketilemez. İnsan arayışı insanın yolculuğunu temsil eder. Biz hala yolculukdayız. Düşünme faaliyeti her daim Belli zamansallık ve referansal referans belli zamansallık ve mekansallık içinde kendini referans eden bir arayışı ifade eder tüm bu zeminleri hesaba kattığımızda içinde bulunduğumuz durumda bakın geçmişi tekrar bugüne getirerek değil içinde bulunduğumuz durumda mevcut malzemeler üzerinden eleştirel bir mesafe içinde ve inşai bir tutum içinde yeniden düşünebilirsek, çünkü düşünmenin doğası böyle bir şeydir. Bu meseleler hakkında, hele bilim üzerinde ve sosyal bilimler üzerinde, çünkü ben de katılıyorum, bugün insanının, modern insanının tek problemi vardır, benliğini nasıl inşa edeceğindir. Bu inşa faaliyetinin sadece bizim için değil, yani Müslümanlar biz benliğimiz çok parçalanmış değil, onlar düşünsün değil, bütün insanları kapsayacak bir zemin bulabilirsek bu zeminin sadece kendimize değil başkalarına da şifa vereceğini düşünebiliriz. Teşekkür